Herkese merhaba ben Tol Özbek, bugün savunma konularıyla ilgili olarak gazeteci arkadaşım, değerli Özgür Ekşi ile beraber e, gelişmeleri yorumlayacağız. Konuşacağımız konuların başında son günlerde ile ilgili olumlu anlamda adımlar var, İngiltere ve Kanada ambargoyu kaldırma konusundaki niyetlerini Türkiye bildirdiler. İkinci konumuz, uluslararası son zamanlarda Türkiye arka arkaya fuarlara katılıyor, fuarları değerlendireceğiz. Ve üçüncü konumuzda Roketsan'ın çakır füzesi ve bu füzeye güç verecek Kale-Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 motorunu beraber konuşacağız. Ve e, karşımızda Özgür Ekşi, Turdef Genel Yayın Yönetmeli ve sahibi aynı zamanda. Özgür merhaba, hoş geldin. Merhaba Tolga, seninle beraber olmak her zaman çok güzel. Çok teşekkürler, aynısı benim için de geçerli. Bu arada ben izleyicilerimize hemen kısa bir not vermek istiyorum. E, Turdev İngilizce yayın yapıyor, Türk savunma sanayi ürünlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma konusundaki gelişmeleri İngilizce olarak dünyaya Türkiye'deki gelişmeleri aktarıyor ve özgürlük uzun yılların tecrübesini buraya yansıtıyor. E, yeni bir marka hayırlı olsun zaman zaman e, seninle bu tür yayınlar yapmayı ve arttırmayı da diliyorum. En son bir STM ile ilgili bir dronelar konusunda bir yayınımız olmuştu. Umarım bunu böyle sürekli hale getiririz. Çok teşekkür ederim. Bence de bir gelmek çok güzel ve bunları sık sık yapmak gerekli. Çünkü alanda çok ses olsa da bazı seslerin özellikle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok spesifik noktalara biz ikimiz değinebiliyoruz. E biraz yılların getirdiği, sen saçları biraz döktüm. ben de daha beyazlıyor daha çok. Bir Oradan kalan bir tecrübe var, onu bir biraz izleyicilerle paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz da böyle işin gazetecilik açısından, arka planında neler var, stratejik anlamda bu neyi hedefliyor gibi olayın e, daha böyle teknik boyutundan çok daha çok daha böyle işin özünü, e, ne ipuçları <gülüyor> nereye gidecek bunları konuşmaya hedefliyoruz. Evet ilk günlerde bayağı bir popüler konu e, İngiltere ve arkasından e, Kanada'nın attığı adım var Türkiye ile uygulanan ambargolarla ilgili. E, öncelikle sen Ankara'dasın. Ankara'dan bu iş nasıl gözüküyor? Bu İngiltere ve Kanada neden bu adımı attı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi e, biraz işin uluslararası ilişkiler tarafına aslında giriyoruz. Türkiye İngiltere ile ve daha çok Kanada ile niye bu kadar e, şey bir ortamdaydı? E, çekişmeli bir ortamdaydı, gerilimli bir ortamdaydı. Biraz onlara bakmak lazım. E, Kanada e, ile ilişkilerimiz aslında İyi olabilirdi çünkü Kanada'nın en çok ihracat yaptığı birkaç ülkeden birisiydi Türkiye. Ama e, ilişkiler bir şekilde Türkiye ile işte Amerika ile olan ilişkiler bozuldu, NATO ile olan ilişkiler sorgulanır hale geldi. Bu çerçevede biraz ilişkiler e, gittikçe limoni hale gelmeye başladı. Özellikle bu o, Yukarı Karabağ'da e, TB2'nin sergilediği başarı, Eee Ermenileri çok kızdırdığı çok zor duruma düşürdüğü bir tarihte eee Ermeniler eee Kanada'ya çok büyük baskı yaptılar hatta ben o tarihte biraz da yazdım eee Türkiye kendi ayağına biraz sıkıyor olabilir diye çünkü eee orada eee İsrail'in de İHA'ları kullanılıyordu ama İsrail'ler hiç sesini çıkartmıyordu biz davul zurnayla her şeyi ilan ediyorduk TB2'lerle ilgili olarak da Ermeniler özellikle eee Kanada'ya gittiler eee İsrail'in Kanada ile ilişkileri daha güçlü olduğu için onlara da herhangi bir yaptırım olmadı. Ama bizim pek çok ürünümüze içinde böyle kritik olmaya aday e, işimizi zorlaştırsın maksadıyla bazı ürünler işte e, hepimizin bildiği e, bu e, payloadlarda yaptırımlar uygulandı. İşte e, Milgrem'de kullanılacak helikopterin yaklaşma sisteminde uygulandı. E, böyle Nerede şey bulunursa, bir fırsat bulunursa oradan bir böyle bir elimizi canımızı sıkma hikayesini özellikle Ermenistan çok şey yaptı ve Kanada'da. Şey i̇stersen e, işte 2. Karabağ Savaşı'nda sonuçta İHA'lar düşüyor ediyor. Karşı tarafın eline Ermenistan'ın eline geçer, geçtiği zaman bu İHA sistemleri tabiri caizse lime lime kablolarındaki seri numaralarına kadar bakıldı ve ameliyat e, bunu ürettiyse ve lobi, e, daha doğrusu Diaspora nerede çok kuvvetliyse ki Kanada'da çok kuvvetliler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles tarafında çok kuvvetli Ermeni Diasporası resmen bu fabrikaların önüne giderek e, protesto eylemleri yapılmaya başlandı. Tabii şimdi şirketler ticaretini yapmak istiyor. Ama bir taraftan bu baskının siyasi anlamda başkentlerde de etkili olmasıyla birlikte bu kararlar adımlar atılmaya başladı. Zaten bu tür e, girişimler e, PKK e, yalnızlığı terör örgütü yalnızlığı gruplar tarafından da yapılıyordu. Böylece bir güç işbirliği oldu ve bu sıkıntılı kararlar arka arkaya alınmaya başlandı. E, evet. Fakat tabi, e, biz tabii olayı daha çok e, odaklandığımız nokta MX-15 kamerası başta olmak üzere ve ürünleri ve bayraklar da e, TB2'de ana kamera sistemi bu. Hatta Baykar grubu ee, bölgenin önemli ve bakım merkezi bu kameralar için. Alternatif de geldi Aselsan'dan ama e, bu kısa vadede Kanada'daki bu adımlar sen gemilere iniş yapan e, sistemi ki bu çok basit bir sistem değil. Helikopteri yönlendiriyor. Helikopterin kızak veya tekerlekleri değdikten sonra emniyete alınması gibi çok böyle bir rakipsiz bir sistem. E, bir anda onun yerlisini yapabilmek de çok e, kolay da değil tabii ki. Doğru. Ee, bir yandan mesela Hürkuş'un motorunu alıyorduk, Pratt-Whitney'nin yaptığı motoru alıyoruz. Yani pek çok yerde Kanadalılara bizim ihtiyacımız vardı işin doğrusu ama e, savunma sanayi bunların çoğuna çözüm de aramaya başladı. E, Kanadalılar e, burada bence asıl önemli olan Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber düzelmeye başlaması aslında öncesinde de Türkiye işte Birleşik Arap Emirlikleri Mısır e, pek çok ülkeyle ilişkilerini düzeltme yoluna girmişti bu da Kanada ile olan ilişkileri yumuşatmanın bir parçasıydı Rusya e, Ukrayna Savaşı üstüne her şeyi bitiren her şeyi unutalım dedirten bir e, unsur olarak geldi ve şimdi Kanada'yla daha çok erken tabii ne olacak diye konuşmak çok erken. Bence şimdi daha çok İngiltere'yle bakmanın zamanı. İngiltere'yle şöyle aslında ben aynı zamanda Ankara'da diplomasi muhabirleri derneğinin başkanıyım. Bir buçuk yıl kadar önce pandemi zamanında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ni Konuk etmiştik Diplomasi muhabirleri Derneği'nin bir toplantısına. O sırada katsa yaptırımları konuşuluyordu. Ben büyük sormuştum. Açıkçası adam e, büyük elçi e, Amerika böyle katsa bir şeyler yapıyor olabilir. İngiltere kendi çıkarına bakar. Biz kendi işimizi yapmaya bakarız demişti. Bakar ticari kararlar onlar için çok önemli. Siyaset biraz daha ikinci planda, arka planda gelmekle birlikte. Evet. Hani onlar işin doğrusu benim anladığım. Biz Amerika'yı bir şekilde e, mutlu ederiz, memnun ederiz, üstümüze gelmesini engel oluruz. Ama Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam ederiz şeklinde bir yaklaşımı içindeydiler. Böylece de e, hani bizimle biraz çalışacaklar Amerika'yı üstlerine getirmeyecekler, bunun arasına arıyorlardı. Bence gene Ukrayna-Rusya arasındaki e, savaşla beraber, Türkiye'nin hem artan stratejik önemiyle beraber aslında Türkiye hep jeostratejik anlamda önemli. Sadece Batı bunu zaman zaman fark ediyor. E, hem bununla beraber hem de Türkiye'nin aldığı pozisyonla beraber ilişkiler ısınırken Amerika'yla da zaten görüyoruz işte e, F-16'lar için Biden yönetimi şimdi e, mektup bile veriyor kongreye. E, İngiltere, Türkiye ile ilişkileri artık daha üst perdeden daha rahat götürebilir hale geldi. Böyle olunca daha önce bence biraz Amerika'nın tepkisinden çekindiği için uzak durdu. Örneğin Tempest programı gibi bir program arka planda konuşulur oldu. Bir, e, aslında bir buçuk yıl kadar önce Savunma savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz e, gemisine çıkmıştı. E, Queen Elizabeth'e çıkmıştı. Onu ya, gezmişti. İki İki defa yanlış hatırlamıyorsam gezmişti. Demek ki oralarda bu bizim TCG Anadolu'nun versiyonu geliştirilmesi konusunda İngilizlerle bazı bugüne kadar çok konuşulmayan, dillendirilmeyen konular söz konusu olacak. Tempest programında bazı alt yüklenici sistemler ve iki söz konusu e, olacak. Tempest'de e, 6. nesil Avrupa'nın önde gelen bir savaş uçağı projesi. Bu arada bir parantezde de açayım. Ben hem izleyicilerimize biraz bilgi vermek amaçlı bunları istiyorum. E, Tempest'in Ana lideri İngiltere, e, İngiltere ile birlikte İsveç'te programa girmiş vaziyette. Yanlış hatırlamıyorsam bir program üyesi Doğru. ve çok önemli bir proje. Bir tarafta da karşılığında Airbus'un e, uçak projesi Fransa ve Almanya iki büyük dev ama bunlar ileride birleşir mi, ne yapar mı e, soru işareti. Tabii bizi ilgilendiren nokta, Milli Muharip Uçak konusunda İngiltere'den aldığımız mühendislik destek, BAE Systems üzerinden gelen destek. E, bu da tabii ki muhtemel Milli Muharip'le ilgili atılacak mühendislik adımları da İngiltere açısından e, daha Türkiye ilişkileri rahatlatacak diye düşünüyorum açıkçası. Aslında TUSAŞ BA Systems'tan destek alırken İngiltere BA Systems'a Tempest programını açıkladı. Burada bir nezaketsizlik de vardı. Bu da bence düzelecek. Çünkü İngiltere Türkiye'ye... TFX programında, Milli Muharip Uçak programında yardımcı oluyor, destek oluyor içinde ama kendi programı Tempest'i şey yaparken, ilerletirken hiç Türkiye'nin adı bile geçmiyor. İki yıl önce e, TUSAŞ Farm Havacılık Fuarında e, Tempe, şey, Milli Muharip Uçağı e, duyururken hiç duymamıştık. Bir anda Tempest diye bir program çıktı. Son derece sürpriz olan bir şeydi. Bence buradaki bir hata da düzeliyor. Bu aşamada Türkiye o programa mutlaka girmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü e, bugün 5. nesilde insanlı, insansızları konuşuyoruz. 6. nesilde iş tamamıyla insansıza dönecek, sürüye dönecek. Geleceğin projesi olarak bakılıyor. E, burada da Türkiye mutlaka yerini almalı. Şimdi şu olarak baktığımız zaman demek ki bir e, gemilerde, deniz platformlarında bir e, işbirliğini görebiliriz, bekleyebiliriz. Mutlaka silahlarda beklemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü e, denizden atılan samp denizden atılan versiyonunda e, İngilizlerin payı var. Bugün Fransa ve, İngiliz, Fransa ve İtalya ile samp üzerinde ilişkiler gelişiyor. Diğer yandan e, Milli Muharip Uçak, Tempest hepsinde şey gelişiyor. Bir yandan da Rolls e, Royce'un Royce içinde bulunduğu, kalenin içinde bulunduğu, TR motorun içinde bulunduğu, Gerçekten bütün, neredeyse herkesin içinde bulunduğu Milli Muharip uçağın motoru konusu var. Burada da bence hem 5. nesil hem de 6. nesilde üretiye kullanılacak olan motor konusunda Türkiye ile İngiltere arasında, bu bir spekülasyon yapıyorum şu anda ama anladığımı söylüyorum, kimsenin bana söylediği bir şey değil. Yani bir olabilir diyoruz. Olabilir çünkü ortam müsait. Yani Nasıl olur diyeceğimiz bir şey değil. Tam tersine neden olmasın diyeceğimiz bir konuma geliyoruz. Geleceğin 5. ve 6. nesilindeki kullanılacak motorlar için. Çünkü İngiltere'nin elinde şu anda 5 veya 6. nesil için bir motor yok. Türkiye'nin elinde yok. E, i̇kimizin de ihtiyacı var. Karşılıklı olarak Milli Muharip Uçak'ta iş içindeyiz. Tempest'te katılmamız yani alt yüklü sistemlerde katılmamız söz konusu olacak. E, niye olmasın? Ben Kanada ile ilgili de şunları iletme yani eklemek istiyorum bu e, senin İngilte're bakışına Kanadayla da e, bir kamera İHA'larda kullanılan bir kamera sistemimiz var İkinci olarak e, biraz geri planda duruyor çok fazla da tusaş serleri sır vermiyor ama hava soş yani online elektronik karıştırma ve bu konularda kullanılacak uçak için bombardıyı bir Kanadalı şirket oradan Global 6000 tipi bir işleti 4 adet alanı Bunlar uçaklar Türkiye'de ee, hani ambargo öyle bir sıkıntıya soktu ki bu sivil bir uçak, ee, iş adamlarının kullandığı bir uçak ama TUSAŞ tarafından ASELSAN'la, HAELSAN'la birlikte e, bir yük taşıyacak hale getirip bir uçan bir radar ve sistemlere sahip olacak. Ee, bunların pilotların eğitimleri konusunda bile bombardıya sıkıntı çıkarmıştı. Ee, bu işte sivil uçağı etkisi şu busu olarak tabii TUSAŞ farklı yöntemlerle bunu sıkıntısız bir şekilde aştı. Farklı sivil eğitim yerlerine pilotların olarak simülatörlerine örneğin eğitimlerini tamamladı. Buralarda da muhtemel bir e, gevşeme olacak. Umarız bu zaman zaman bizim savunma sanayimizde çok kritik konularda sıkıntılar haklı olarak bu ambargolardan yaşanıyor. Bunları hızlandırır ama e, benim de tavsiyem Türkiye'nin bunları hiç unutmaması. Kullanının arkasında sürekli bir sıkıntı olacağı için bunlar kısa vadeli çözümler uzun vadede çok dikkatli olmamız gerekiyor uzun vadeli, her an tetikte olacak sistemi kurmamız gerekiyor. Şart. Sonuç bu. Ez cümle bu. Peki şuradan e, bu ambargoların kalkması ilgili şu soruyu da ben sormak istiyorum. E, Amerika tarafına bakınca bu S-400 ana meselemiz. Bunu çözüldükten sonra gerisi gelir diye ben de bu şekilde bakıyorum olaya. Ama e, bir taraftan da tam konusunda veya denizaltı konusunda Almanya ile yaşadığımız problem var. Almanya İngiltere ve Kanada'dan sonra Ambargoy'u kaldırıyorum diye bir adım atabilir mi sence? <gülüyor> Aslında... Yani kristal Türiye'ye bakalım Özgür. Kristal Türiye'ye bakalım Özgür. Kristal Türiye'ye resmi kanallardan... <gülüyor> soracağım tabii işin şaka kısmı bu da. E, evet. Sence bir diplomasi muhabiri olarak ne görüyorsun senin yorumun önemli bununla ilgili? Çok ilginçtir. Şimdi gene bir diplomasi muhabiri olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'yle bir, e, bir araya geldik, konuştuk, şey yaptık. onun e, Ona ben sordum hatta ve dedi ki bizim e, Türkiye'ye yönelik bir silah ambargomuz aslında hiç olmadı. Ne? <gülüyor> hani güzel. Demek, Bu, da güzel. <gülüyor> Bu da güzel. Resmi olarak hiçbir şey yok. Aslında resmi, hiçbir şey resmi olarak şeydi yani Katsa <gülüyor> haricinde hiçbir şey... Hiçbir Türkiye şey ile Bakın Eviçler yani. günlük Müslümanlık. Resmi olarak çeden böyle giriyoruz www.isteba-systems.com tak basıyoruz sistem geliyor mühendis geliyor ne istiyorsak günlük bir standık ama kağıt üstünde evet. ee, hani kulaklarıma inanamadım böyle nasıl yani ee, bence bu yine gene... bunu söylerken Büyükelçi? Şimdi büyüklerci gülemez bu yıkı altından. Bütün herkes gazeteci, herkes, herkes şey nasıl yani diye bakıyor. Bence gene iş ukrayna Rusya ilişkilerine gelip yaslanıyor. Biraz evvel söylediğim işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya bunlara gene ucu dokunuyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda şansölyeye Türkiye'ye gelmişti ee, bence hafifleyecek orada da hafifleyecek bu adı konulmamış ee, nasıl yürüyor aslında pek çok yürüyünde biliyoruz ki e, normalde bir ayda cevap vereceği bir şeye e, talebe 6 ay sonra siz ne istemiştiniz kuzum diye yanıt veriyor ne, ne, bakmıştınız? Tabii. Biz ne bakmıştınız biz 6 aydır hani, ha öyle mi bir daha siz bir gönderin, biz bir ona bakalım diyor. Bir altı, da, altı ay daha, bir altı ay daha gidiyor. Sonra üç ay sonra, ama bizim elimizde bu yokmuş, şöyle bir şey varmış diyor. İşte Belçika ile de bunu yaşıyoruz, Almanya ile Hani gerçekten evet, hani iş yavaşlaştı, yavaşlatma vardır ya. Bence asıl onun adı iş yavaşlatma. Ee, ağırdan. O yüzden. Ağırdan alıyorlar biraz arkadaşlar işi. Evet, fazlasıyla ağırdan alıyorlar. Ee, Almanya'dan motor gelmesi konusu, tank dedin çünkü yanlış şey yapmadıysam. Evet. Hani al, e, Orada renkten bir transisyon gelmesi bir şey var. Ee, biz Kore ile aslında bu işi oldukça ilerlettik. Oradan gelecek motorun arka tarafında aslında Kore'den gelecek motor da ben eğer yanlış anlamıyorsam aslında Alman motoru var. O motoru biz Kore ile birlikte zaten Biraz bayağı bir geliştireceğiz gibi görünüyor. Hani bu, o, ben de iyi, bu bazı deyimleri karıştırırım. Kötü komşu ev sahibi yapar, kötü e, kiracı ev sahibi yapar. Biraz Almanya sağ olsun, Kanada sağ olsun. Onlar bizi hep bazı konularda ev sahibi yaptılar. Allah razı olsun, ee, başkınca bir şey <gülüyor> ya Allah razı olsun, keşke bu kadar zor olmasaydı. Evet, e, Almanya ile yeni spesifik aralarda böyle gıcık edecek noktalarda varlıkları destek almamız önemli olacak. Almanya'dan keşke bir paket olarak motor alsak ve Altay'la ilgili olarak hızla bir 50 paketlik 50 şeylik tankut bir paketi hızla şeye sokabilsek, üretime sokabilsek çok faydası olur diye düşünüyorum. Gemi gemiyle ilgili olarak gemi makinalarında bildiğim kadarıyla uzun zamandır bir sıkıntı çok yaşanmıyordu bir şey var yani kolaylık sağlamıyorlardı ama orada biraz Amerika'dan da destek alınıyor olması Cİ'nin 2500'ünü alabiliyor olmamız Almanya'nın bizi gerçekten çok sıkıntıya soktuğunu söylemiyordu. Biraz da benim aldığım kaynaklara göre aslında böyle geçtiğimiz yazdan bu yana Almanya ile ilişkilerimiz hafif hafif düzelme havasındaydı. Özellikle deniz sistemlerinde. O yüzden ben e, özellikle tankta işimizin kolaylaşacağını e, gemide o kadar da zaten e, zorluk içinde olduğumuzu düşünmüyorum. E, bununla ilgili ben böyle bir uluslararası işlere bakarken tabii ki bir de biliyorsun e, İsveç'in ve Finlandiya özellikle de Finlandiya'nın NATO'ya giriş talepleri var. Normalde Oralardan da resmi ambargo yemiş durumdayız ki bu ambargo yeni de değil 30 yıldır yaklaşık e, orada bir türlü bu arkadaşlar bizim terörle mücadelemizi anlamamazlıktan gelip e, her türlü e, anlamda ambargoyu uyguluyorlar. Sence Türkiye e, ne olabilir bu NATO'ya girişlerine olumlu bakacak mı e, anladığım kadarıyla başkentler arasında çok ciddi de bir pazarlık söz konusu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sen çok kibar söyledim. <gülüyor> yani yani e, direkt destek oluyorlar terör örgütler. Bir, bir de olayın o yeni var tabii ki tabii ki ben hani Türkiye Cumhuriyeti açısından e, yaklaşım bu şekilde bir de tabii ki e, ciddi anlamda da bölücü terör de desteklere o da başka bir konu. Tamam. Şimdi e, 1980'lerde e, Kıbrıs Barış Harekatından sonra e, Yunanistan Türkiye, işte Kıbrıs vesaire bir sürü şeye kızıp Albaylar Cuntası sonrasında NATO'dan çıkmıştı. Geriye dönüşü söz konusu olduğu zaman Kenan Evrene, o zamanki Cumhurbaşkanı'na Amerikan e, Generali Rogers bir asker sözü vermişti. Ve e, Yunanistan, e, NATO'ya elini konu sallaya sallaya dönmüştü. O Yunanistan ile Bizanslı Avrupa Birliği konusunda çok ciddi pazarlıklar edebilirdik. Sen onu ver, ben bunu vereyim şeklinde. Biz bunu kaçırdık. E, kaçırdık da bari hiç olmazsa bundan ders almış olalım. Yunanistan'la yapamadığımızı Finlandiya ve İsveç'le yapmamız, yakalamamız biz bu konuda nasıl bir işbirliği yapacağız? Hem silahlarla ilgili, platformlarla ilgili hem de PKK'ya bakış açısıyla ilgili çok ciddi bir pazarlık sürecine girmemiz gerektiğine ben inanıyorum. O kadar kolay olmamalı NATO'dan üyelik almak e, Türkiye'ye 30 yıldır yaptıklarının e, bir bedeli olmalı diye düşünüyorum. Ha nasıl olur? Onu biz duymasak da olur bence. Evet. Ama Çünkü olmalı. Ben de şöyle bir parantez açayım izleyicilerimiz için. NATO'da bütün kararlar ııı e, oy birliğiyle Ortak. almak zorunda. E, herhangi bir şekilde işte Türkiye'nin ben bir bakayım o işte ambargo 6 ay sonra ya ne yollamıştınız siz? sizin mail bizim ııı e, şey, karışmış bu, düşmemiş. Yaklaşımı e, bilmiyoruz. Bakalım burada nereye gidecek ama e, bu da masadaki diplomasi hikayesi. Bayağı bir uzun bir uluslararası ilişkiler aslında bu konuştuklarımız. Çünkü hayatın her tarafında diplomasi var ve her yere acayip bir şekilde e, etki ediyor diyelim. Şimdi gelelim e, son dönemde sen de bir tanesine katıldın. Biz de uzaktan e, takip etmek durumunda kaldık. Arka arka uluslararası savunma fuarları oldu. Sen Katar'dakine gittin. Katar'ın hemen arkasından Malezya'da bir fuar vardı. Ve sonrasında hemen Güney Amerika pazarında çok etkili Şili'de bir e, fuar vardı. Bu üç nokta Türk savunma şirketleri açısından çok önemli hedef pazarlar. Katar, Malezya hem ülke olarak hem Doğu Asya olarak bir tarafta da Şili, Şili merkezli e, Güney Amerika. Ve oraya gördük tü, işte TUSAŞ'tan, AselSan'a. Havayesan'dan Roketsan'a, özel sektör bunun yanı sıra, vakıf şirketlerinin yanı sıra, işte FNSS, akıllı, aklıma gelenler daha ufak şirketler... Türk... Aselsan, Otokar, Roketsan hepsi. Şimdi hepsi. ciddi bir Türk e, bu işe şey deniyor, Türk pavyonu, hani pavyon deyince de yanlış atılması Fuarlarda ülkelerin pavyonları var. E, öyle çalgı, e, Türk daha söz yok orada. Silah satışının yapıldığı çok önemli bir şey. Sen Katar'ı nasıl buldun fuar olarak? Şimdi Katar'ı... Ben Katar'da ikiye ayırmak lazım. Türklerin olduğu taraf ve Batılıların olduğu taraf. Türkiye batılı değil anlamında söylemiyorum ama İngiltere, Fransa, Amerika bu ülkeler Katar'ı yıllar yıllar önce keşfetmişler. Ve bir e, fark var. Türk tarafından e, resmi heyetler geliyor, görüşmelerini yapıyor ve gidiyorlar. E, onun haricinde firmalar birbiriyle görüşüyor. Türk firmaları birbiriyle görüşüyor. Ya da e, fuara gelmiş diğer yabancı firmalarla görüşüyor. Ama Katar'ın aslında önemli özelliklerinden biri, satın alma fuarlarından biri. Sizde ne var? Onu göreyim, alayım diye bakıyorlar. İngilizlerin, Fransızların olduğu bölüme gittiğim zaman ise a, durum çok farklı. Çok öyle ciddi bir heyet yok. Çok ciddi miktarda kullanıcı, son kullanıcı asker var. Uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Adamlar bir bir geminin bir vanasını gelmiş kullanıcısı üreticisine soruyor. Belki çok yüksek bir montandan bahsetmiyoruz, ama adam benim sorunumun karşılığı budur diye orada aradığı adamla konuşuyor. Şu muyuz gösteriyor bana, bize? Bu ülkeler bölgeye uzun zaman önce gelmiş, yerleşmiş ve çok sağlam. İlişkiler kurmuşlar. Biz ise e, hükümetler arası sıcak ilişkilerden dolayı resmi heyetlerin geldiği peki biz sizinle o zaman ne yapabiliriz diye sordukları bir noktadayız. Oysa Fransız'a gidiyor benim sorunum şu sende çözüm var mı diye soruyor. Oradaki Fransız'ı İngiliz'i tanıyor biliyor. Ben seninle daha fazla nasıl işbirliği yaparımın cevabını orada vermiş bizim bölgeye çok daha sık, çok daha baskın bir şekilde gidiyor olmamız gerekiyor. Ben Malezya'yı ve Şili'yi görmedim ama e, oradaki durumunda bunlardan çok da farklı olduğuna doğrusu düşünmüyorum. Bizler, Türkler resmi heyetleri bekler gitmeden önce aldığımız randevuları yerine getirir. Onun dışında başka bir şey gelirse de ne mutlu bize der. Pozisyondayız. Oysa özellikle e, savunma sanayinin, ben birinci ligi olarak görüyorum, Fransa, İngiltere, Amerika, e, bunların önünde kuyruk oluşuyor. Bizim bunu hedeflememiz lazım. Ve bu tabii ki muhtemel e, son yıllarda biraz daha ihracat odaklıyız veya alınan büyük projeler var. E, bunu da dikkatli bir şekilde öğrenip belki 5 sene sonra, 10 sene sonra biz de o şekilde bir pazar Çünkü bu dediğini yapabilmek için bir gemi satmak lazım, bir uçak satmak lazım ki adam varasını gelsin, sorsun etsin. Hani biraz ben şeylere, şimdi tabii vakıf ve devlet şirketleri için adam haklı, işte büyükelçimiz gelmiş ama işte oradan hani Türk'ün Türkiye propagandasından çok dediğin konulara, ticaret açısından, Neyi ne yapılıyor, ne ediliyor, buralara bakmak lazım ama e, umarım bu yola doğru bir gidişat olacaktır diye sistem sattıkça, ihracat yaptıkça olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, evet, bizim zamana ihtiyacımız var. Çok doğru. Fakat bizim bir şeye daha ihtiyacımız var. Ee, şimdi bakıyorum, Katar'da fuara katılan ekip Malezya'ya gidiyor, oradan Şili'ye yetişiyor. Böyle bir iş geliştirme Böyle bir iş takip modeli yok. Katar'da aldığın notu, Malezya'da unutacaksın, Şili'de artık hangi sayfaya yazdığını bile hatırlamaz hale geleceksin. Ee, Türkiye'de az adamla çok iş yapma kültürü her yerde maalesef var. Bu bizi evet zinde tutuyor, ee, dinamik oluyoruz, her yere yetişmeye çalışıyoruz, cengaver yapıyor, doğru. Fakat savunma sanayi bu kadar savunmanın kendisi cengaver olmayı gerektirirken savunma sanayi'nin kendisi fikri takip gerektiriyor. Aynen gazetecilikte senin benim bildiğim gibi ben Katar'da ne konuşmuştum, ne yapmıştım. 10 yıl boyunca oraya hep aynı kişinin gidiyor olması ve o kişinin de oraya angaje, oraya fokuslanmış olması gerekiyor. Maalesef benim açımdan sadece bunu şey için söylemiyorum. Devlettir, vakıftır, bütün herkes için söylüyorum. Çok az firmada odaklanma var. Çoğu her yere yetişmeye çalışıyor. Bunun sonucunda hiçbir yere yetişemeyeceğiz. Açık konuşalım. Ee, 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca hep aynı kişilerin aynı fuarlara gitmesi lazım. D düşünebiliyor musunuz? Katar'dan çıktım, Malezya'ya yetiştim. Coğrafyası farklı, uluslararası ilişkileri farklı, dili farklı, her bir şey farklı. Oradan Latin Amerika'ya gittim. Yani ya burada adamlar ne konuşuyordu, ne sorunları vardı, ben bu adamlara ne satacaktım? Gidenlere de yazık, firmalara da yazık. Firmaların bence özellikle iki yıl boyunca, pandemi süresince herkes şey yaptı, evlerine kapandı, şimdi herkes... Büyük bir şey içinde, fuar, e, faaliyeti içinde. Özellikle bu dönemde e, firmaların e, bu alana yatırım yapması gerekiyor. İnsan yatırımı yapması gerekiyor. İnsanlar görüyorum, konuşuyorum, soruyorum, yetişemiyoruz diyorlar. E, yetişemedin, aldığın not, notta kaldı. Karşı taraftan gelecek talebi bekleyerek bu işler yürümez. Her zaman için ısrarcı olmak. Adamın peşinden gitmek, sizinle biz bunu konuşmuştuk, şimdi bizim şöyle bir çözümümüz var demek, bunu takip etmek gerek. Biz acaba takip edebiliyor muyuz? Takip edecek zamanımız, iş gücümüz var mı? Gidiyoruz, varız, sonra başka yere koşturuyoruz. E, bu da tabii genel olarak herkesin e, önemli sorunu, çünkü herkes her yerden bir ekmek yeme derdinde ama e, ortam bunu gösteriyor ki, çok adam yok, az adamla çok iş, bakalım. Ee, balık tutarken nasıl ya nasip denir ya. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir durum gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Şimdi gelelim diğer konumuza. Ee, Tabi bu fuarda bir e, vurduk, bir nah işittik. Senden aklı olarak güzel bir fotoğraf koydun ortaya. Çok teşekkürler. Ee, geçen haftalarda tam Ramazan'dan önce Ankara'da beraberdik. Roketsan'ın çok önemli bir e, lansmanı vardı, tanıtımı vardı. Bu da e, gerçekten büyük Sürpriz aslında güzel. Benim çok hoşuma gitti Roketsan'ın bu adımı. Çakır füzesi. E, hatta öncesinde de biraz böyle sosyal medyada da bu çakır, yok kurtlar vadisi, şunlar bunlar gibi de böyle bir e, güzel, böyle bir e, merak uyandırıcı adımlar atıldı. Şimdi çakır füzesi ne düşünüyorsun senle? Çünkü e, bir üstünde Roketsan'ın atmaca füzesi var. Çakır yeni bir... ...konsept olarak e, geldiğini düşünüyorum, ben bilmiyorum senin fikrin nasıl bununla ilgili. Sonrasında da motor olarak e, sürpriz oldu açıkçası. Kale Argen'in KTJ1750 yeni bir motor sistemi geliyor. İstersen önce füzeyi konuşalım, sonra da biraz motoru konuşalım. Altımayca füzesi e, iyi bir e, gemisavar füzesi olarak ön plana çıktı. Birkaç yıldır konuşuyoruz, işte biraz Harpoon tarafı var. Bir, yani, ee, biraz reverse engineering'i, e, tersine mühendisliği hatırlatan tarafları da var. Ama iyi bir füze olarak işimize çok yarayacak, özellikle Ege'de. Çakır, Atmaca'dan daha küçük, daha az harp başlığı taşıyor, daha hafif, daha kısa menzilli ve bence çok daha önemli. Çok, çok daha önemli. Çünkü Atma, e, Atmaca'yı biz işte karadan, karadan atabiliyor, atabileceğiz ileride ya da e, deniz platformlarından atabileceğiz. Belki ileride uçaktan bırakılan versiyonu da, air launch denilen versiyonu da gelir, işe yarayacak. Çakır ise küçük ama çok etkili. Çünkü e, insansız hava araçlarından bırakabileceğiz. Ateşleyebileceğiz. Bırakacağız da demeyelim, ateşleyebileceğiz. İnsansız e, insansız deniz araçlarından, su üstü araçlarından ateşleyebileceğiz. Gemilerden Ateşleyebileceğiz ve İngilizce karşılığı da söyleyeyim network centric warfare dediğimiz A merkezli muharebeyi ileri uca taşıyan ve çok ciddi bir koordinasyon sağlayan bir sistemin içine giriyoruz. Bu da e, biraz hayali gücümüzü çalıştıralım. Denizdeyiz. E, bir e, aksungur uçuyor ya da bir akıncı uçuyor. Bir e, şey bıraktı, çakır bıraktı. İleride bir e, örneğin ulak var ya da bir başka deniz platformu var. Bir hedefimiz var. Buraya çok düşük maliyetle insan hayatını riske atmadan ucuz bir e, yalnızca ucuz sistemleri, ucuz derken yanlış anlaşılmasın düşük maliyetli sistemleri ön plana çıkartarak karşı tarafı e, son derece rahatsız edebiliriz. Bu maliyet etkin. Bakım maliyetleri düşük, insan hayatının riske atılmadığı, karşı tarafın e, çok ciddi oturup ben ne yapacağım diye düşünmek zorunda kalacağı bir çözüm. Bu nedenle Atmaca'dan daha önemli bir çözüm. Hani biz İHA'larımız için, TB2 için oyun değiştiren bir sistem diye bahsediyoruz. Çakır da bunun füze versiyonu. Oyun değiştiren bir sistem olacak. Çünkü biz oturduğumuz yerden hiçbir kimseyi riske atmadan çok düşük maliyetle istediğimiz herkese bir hedef olarak karşımıza alacağız. Üstelik de o kadar küçük sistemler kullanacağız ki vurulması da çok zor olacak. Yani vurmaya kalkarsa kullandığı füze daha pahalıya mal olacak. Vuramazsa hedefi oldukça pahalıya mal olacak. Bence... Ee, Çakır'ın önü çok açık. Ee, evet. Atmaca'dan daha ön plana çıkacak bir sistemdir bu. Ee, bir başlayayım. de biraz daha tabii e, satış şansı daha yüksek. Çünkü Atmaca biraz daha böyle stratejik e, adımlara doğru kaymaya başlıyor. E, ve Çakır'ın bu açıdan da bir ihracat şansı, satış şansının da açıkçası ben yüksek olduğuna inanıyorum. E, malum Kayı, ikisinin ABD... de, Özür dilerim, ben ikisinin de ihracat şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, uzak Doğu'da e, pek çok ülkenin hem kara versiyonu, atmacanın kara versiyonu hem deniz versiyonu için potansiyel müşteri olduğunu düşünüyorum. Bu var olan atmacanın kara ve deniz versiyonlarının ötesinde yeni pazarlara çıkmamızı sağlayacak çok nitelikli bir ürün olacak. Ve tabii ki bir füzeyi yapınca da öyle iki sene sonra e, modası geçmiyor. Bunların geliştirilmesi, modernize edilmesi, yeni yeni versiyonlarının işte denizden, karadan, havadan farklı farklı versiyonların çıkartılması da olayı bir başka tarafa doğru taşıyor. Da bizim bu Atmaca'da Fransız motorla başlandı, kaleye geçilecek, işte 10 yıldır nereden baksan bekliyoruz bu motoru. Bu KTJ 3200 motoru, Çakır'da da 1750 de yeni bir motor ailesi ortaya çıkıyor. Ee, bakalım bu motoru ne zaman e, göreceğiz. Çünkü ilk atış hedef bu yıl sonunda Akıncı üzerinden Çakır'ın yapılması. Ama e, sonunda da gerçekleştirildiği gibi şey gibi İsviçre çakısı gibi Çakır e, motorlu versiyonunda var, motorsuz versiyonunda var. Yani Mamle Mamce gibi yüksek irtifadan bırakılıp uçarak hedefine gidecek veya e, farklı farklı modeller, değişik değişik görevlerle çıkacak. Ben de açıkçası Kale-Arge'nin geliştireceği KTC 1750 motorunu merakla bekliyorum. E, muhtemel 3200'ün daha ufa ve farklı bir e, seri geliyor gibi durum ortada yer. Yani. Zaten e, Kale-Arge e, üreteceği motor gücünü uçağı, e, motorun adı olarak veriyor. KTC 3200 3200 kN güç üretiyor. 2900 atmaca için kullanılıyor. Arat için 1900 civarlarında diye hatırlıyorum, çok emin değilim. Şimdi 1750 geliyor. Burada tabii aslında hep konuşulan bir şey var. Bir ürünü oluşturmayı becerdikten sonra, artık ihtiyacınıza göre işte dakikada harcayacağı yakıt miktarı, üretici güç, <gülüyor> menzil, bunları ihtiyacınıza göre şekillendiriyorsunuz. Asıl önemli olan ilk önce o. Sistemi kurmak. O sistem kuruldu. Kale Ergen en önemli şanslarından biri, yıllar önce e, görme imkanım da oldu. E, çok iyi bir e, test merkezi var. Evet. Yüksek irtifa, her türlü hava şartının e, şey yapıldığı e, bir test merkezi var. Bu çok önemli bir kazanç. E, Altyapınız iyi olacak ki e, bunu yapabilirsiniz. Bir taraftan da tabii Kale e, savunmaya e, ciddi yatırım yapan bir şirket. E, bir taraftan sivil havacılık, bir taraftan e, askeri havacılık işin savunma tarafı. E, sonuçta ekonomik olarak da güçlü bir şirket. Bu alandaki yatırımların devam ettiriyor. Umarız bunun meyvesini, ekmeğini uzun vadede de yeni yeni ürünlerle e, yer. Sen de dediğin gibi e, motor zor bir konu. Bir aile oluşturabilirseniz, küçüğü, büyüsü büyüğü, ortancası derken farklı farklı ürünler koyabiliyorsunuz. Karşı tarafta da işte Roketsam'da da onlar da ürünlerini bu şekilde, ürün yelpazelerini genişletebiliyorlar. Böyle de bir adım oluyor. Umarız buralardan bir şeyler çıkar diye umuyoruz. Valla konular derin. Benim ilk aklıma gelen bu üç konuydu. Ee, bakalım izleyicilerimiz nasıl ilgi gösterecekler bu videoya? Ee, ilgi gelirse devamını çekeriz Özgür değil mi? Kesinlikle. Bakalım e, beğenirlerse e, biz sık sık bir araya gelmeyi isteriz tabii ki. Neden olmasın? Gayet keyif alıyoruz. E, farklı bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Turdef'in genel yayın yönetmeni ve sahibi Özgür Ekşi. Bu arada e, yurt dışındaki gelişmeleri Türkiye'den çünkü biz biraz içeride e, bazı şeyleri ne kadar ben mesela kendi açımdan konuşayım, kontrolü vermeye de çalışsam bazen fazla e, vermekleri durumu olabiliyor. Ama özgür en azından düzgün bir şekilde yurt dışına doğru tanıtım, Türk savunma sanayini yapan e, e, önemli bir web sayfasına sahip. Meraklar İngilizceniz de varsa, bazen İngilizce olmasına da artık çok şey yok, gerek yok, e, çok merak eden. Google Translate attığı zaman kafasını gözünü kırıyor ama en azından burada ne Bunu öğrenmek isteyen için bütün yollar açık. E, Turdef'i de e, takip etmenizi ben öneriyorum. Özgür aynı zamanda sosyal medyada da oldukça etkin. Sosyal medyadan da Turdef'in hesaplarını takip edebilirsiniz diye de bu kadar seni konuşturduk. Bari biraz... Ya ben iyice güceri şey kalmadı. Bana diyecek bir şey kalmadı. Benden iyi söyledin vallahi? <gülüyor> yani biz şey yapıyoruz. Ee, Özgür sonuçta e, her ikimiz yıllardır tanışıyoruz. Yıllardır aynı anlamlarda haberler yapıyoruz. Ee, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ona da her Bilmiyorum. zaman birlikte omuz vereceğiz ki bu işin medyası güçlü olacak. Doğru haberler yapacağız. Viyatlanda tabi aramızda da rekabet de söz konusu. Ama bunlar her zaman daha doğru, daha güzel haberin peşinde koşup koşmak için e bunun da ürünleri e, izleyicilere, okuyucuların önünde geliyor umarım onlar da keyif alıyordur. İşini daha iyi yapmak için reka, rekabet içinde olmaktan daha keyifli bir şey düşünemiyorum doğrusu. O kadar, o kadar, o kadar. <gülüyor> Özgür çok teşekkürler zaman ayırdın yayınımıza. Evet, e, ben is, kısa zamanda da bir ikinci sırımızı yaparız diye umuyorum. Çok çok teşekkürler sana kolay gelsin görüşmek haberleşmek üzere. Görüşmek üzere Tolga hoşça kal.